Merhabalar. 12 Nisan 2022 tarihinde Balık burcunun 23 derecesinde Jüpiter ve Neptün'ün kavuşumuna şahitlik edeceğiz. Jüpiter ve Neptün en son 12 sene önce kavuştu ancak Balık burcunda kavuşumu daha nadir meydana geldi ve 1856 senesinde bu kavuşum Balık burcunda gerçekleşti ve bir sonraki kavuşum ise 2188 senesinde meydana gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla e, tarihe şahitlik ettiğimiz önemli görünümlerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki 12 sene önce 2010 senesinde Jüpiter, Neptün, e, Kova Burcu'nda kavuştular ve yine benzer etkileşimler yaşandı. Şanslı etkileşimler yaşandı ancak hem Jüpiter'in hem Neptün'ün Balık Burcu'nda yüceldiği, yönetici olduğu konumda bulunması hasebiyle e, gerçekten tam fonksiyon çalışacaklarını söyleyebiliriz. Bu da e, kolektif anlamda e, büyük şanslar, ilahi bir zamanlama, bir fırsat, kadersel karşılaşmalar, kadersel etkileşimler, ilahi etkileşimlere açık bir süreçte olacağımızı gösteriyor. 2022 senesi aks olarak Boğa akrep Aksu'nun tetiklendiği ekonomik anlamda hepimizin zor bir süreçten geçtiği bir yıl. Aynı zamanda e, kova burcu enerjisi ve oğlak burcu enerjisi ile beraber de mevcut sorumluluklarımız devam etmekte. Jüpiter'in balık burcu geçişiyle beraber aslında e, her ne kadar şartlar ve koşullar zorlaşsa da teslimiyet enerjisinin artmaya başladığı insanların biraz daha... Artık e, spiritüel konulara eğilim gösterdiği, ilahi konulara eğilim gösterdiği, manevi bir arayış içerisine girdiği bir yıldan da bahsediyoruz. Ve bu kavuşum esasında manevi enerjimizi yüksek seviyeye getirecek olan ilahi varlıkla, Allah'la olan bağlantımızı bize hatırlatacak olan dualarımızın, sözlerimizin, cümlelerimizin, hareketlerimizin, eylemlerimizin nasıl hayatımıza tezahür ettiğini bizlere gösterecek olan bir sihirli değnek gibi yorumluyorum. Tabii ki Jüpiter bazı durumlarda ve Neptün aynı zamanda sert etkileşimler getirmekte. Ancak bu kavuşumun Nisan ortası itibariyle destekleyici görünümleri de olacak. Bilhassa Kuzey Aydın'ı ve Plüto ile bu da kadarsel dönüşümler sürecinden geçtiğimizi göstermekte. Ve birçok haritada tetiklendiği alanlarda çok kadersel karşılaşmalar, tanışmalar, teklifler ve gündemler söz konusu olacak. Hayatımın şansı, hayatımın fırsatı, hayatımın teklifi. Diyebileceğimiz cinsten durumlar ile karşı karşıya kalacağımızı söylesek çok da abartmış olmayız. Jüpiter'in balık burcu geçişi 12 yılda bir meydana gelen bir etkileşim. Burada özellikle ruhsal büyümenin yaratıcı enerjinin aktive olduğu, bağlılık duygusunun özellikle ruhsal enerji ile bedensel enerji arasındaki köprünün sağlandığı ki balığın prototipi bu şekildedir benlik algısından çıkıp hiçlik felsefesine ulaşmakla enintilidir. Dolayısıyla burada Neptün'le kavuşumla beraber iki rüya gezegenin, iki hayal gezegenin kavuşumu aslında rüyalarımızı gerçekleştirmenin ne kadar da mümkün ve kolay olduğunu hayallerin realiteye nasıl entegre edilebileceğini bizlere gösteriyor olacak. Bu özel ve kozmik bir birliktelik ve burada gerçekten ilahi bir kutsama kombinasyonundan bahsediyoruz yani bir sihirli değnek gibi hayatımıza dokunacak etkileşimden bahsediyoruz. Tabii ki bütün haritalar aynı oranda etkilenmeyecektir. Özellikle 23 derece civarında hava ve toprak grubunda gezegen dizilimleri bulunanlar doğrudan pozitif etkileşimler alacak. O alanlar aktive olacak ve değişken burçların 23 derecesinde gezegen dizilimleri bulunanlar ise biraz zorlanarak olsa da bu sihirli değişimi kabule geçiyor olacaklar. Jüpiter, neşe, bolluk, bereket ve şans ...felsefe ve genişleme ile ilişkilidir, büyüme enerjisi ile ilişkilidir, e, bolluk enerjisi ve bolluğu tezahür ettirme hayatımızdaki bereket ve bolluğu tezahür ettirme ile doğrudan erintilidir ve çoğu zaman iyi şans getirir... E, Özellikle pozitif açılarında. Neptünlisi hayaller ve ilizyonlar, hayal dünyası ve gerçek dışı konuları aslında daha çok sembolize eden ve yaratıcılığı sembolize eden bir gezegendir. Mistik yoğunluğu yüksek, maneviyat ve sembolizmle ilgili mistik ve spiritüel konularla ilgili de bir gezegendir. Bazen olayları puslandırıp, bulandırıp ilizyonlara kapılmamızı Sebebiyet verse de bazen de aslında e, bu hayal dünyasından realiteyi nasıl yaratabildiğimizi gösterir ve ruhsal benliğimizle kurmuş olduğumuz bağlantıyı güçlendirir. Özellikle mistik uygulamalar, e, duyguları sanat yoluyla ortaya çıkarmak, sezgilerimizden ve rüyalarımızdan yararlanmak doğrudan Neptün ile ilişkilendirilir. Jüpiter ve Neptün ortalama 12 ile 13 yılda birlikte hizalanıyorlar ee, ancak balık burcunda buluşması dediğim gibi e, en son 1856 senesinde meydana geldi ve e, bu kavuşumla beraber 2022 senesinde ...meydana gelecek olan bir kavuşum. Aslında 2009 senesinde... ...Kova Burcu'nda meydana gelen... ...bu iki gezegenin... ...biraz daha modern çağ, biraz daha teknolojik... E, ...alt yapılara... ...fokuslandığımız bir sürece başlattığını... ...gözlemliyoruz. Bu da 2022 senesiyle beraber... ...aslında biraz daha ruhsal alana... ...spirtüel alana, ilahi alana doğru... ...bir geçişin söz konusu olacağını... ...enerjinin görünmeyen konuların daha çok... ...ön plana çıkacağı, bilimden... ...teknolojiden ziyade... Enerjiyle ilgili e, ciddi çığır açılacağı bir süreci işaret etmekte. E, dolayısıyla bu iki gezegenin de güçlü konumda bulunmuş olduğu bu kavuşumla e, kozmik taşlanma söz konusu olacak gibi gözüküyor ve e, bu etkileşim özellikle Jüpiter'in balık burcu etkileşimi e, 2022'nin 1 Mayısına kadar e, ve sonrasında Koç burcu geçişinden sonra tekrar 28 Ekim'den e, Aralık 2022'ye kadar devam ediyor olacak ve bu uğurlu ve şanslı dönemi hepimiz haritamızda balık burcunun sembolize etmiş olduğu alanlarda deneyimliyor olacağız. Evet bir taraftan ekonomik anlamda ciddi zorluklar yaşadığımız bir sene kolektif olarak e, piyasa dengesinin değişmesi bir e, durağan ve kıtlık dönemine doğru giriş yapıyor oluşumuz. Aynı zamanda aslında bu manevi arayışımızı da artıracak gibi gözüküyor ve Jüpiter'in balık burcu geçişi aynı zamanda bu iki gezegenin buradaki kavuşumu bizlere e, bu ...real dünyadan daha kıymetli bağlantıların olduğu, aslında bunları elde etmek için veya bunlara sahip olmak için gelmediğimizi gösteren bir... E, gerçeği karşımıza çıkarıyor olacak özellikle yaratıcı girişimler mistik konularla ilgilenenler için çok mucizevi etkileşimlerden bahsedebiliriz şifa bulmak isteyenler bir mucize bekleyenler için gerçekten e, bu enerjiyi çalıştırmaları gerekiyor güzel şeylere inanın güzel şeyler için dua edin ve güzel şeylerin olacağına dair inancınızı lütfen sağlamlaştırın çünkü Allah katında olmaz diye bir şey yoktur arkadaşlar siz yeter ki buna inanın ve bunun gelişmesi için izin verin, müsaade edin diyebilirim. Burada Neptün'ün uzun süren balık burcu ziyareti 165 yılda tamamlanmakta. Bir burçta ortalama 10 yıl kadar kalıyor Neptün ve yaşamımız boyunca özellikle 2011 senesinden 2026'ya kadar Neptün balık burcunda bulunmaktaydı. Bu da özellikle burada su Su ürünleri, sularla alakalı, denizlerle alakalı gündemleri, bağımlılıklar, saplantılar yine bu kozmik enerjiyle alakalı gündemleri tetiklemeye başladı Neptün'ün bu geçişi. Özellikle 2011 senesinden bu tarafa. Bu iki gezegen güneşten oldukça uzakta ve yavaş yörüngede hareket eden gezegenler. Dolayısıyla bu etkiyi hemen 12 Nisan tarihinde hissedemeyebiliriz. Aslında ben Nisan ayı boyunca bu etkiyi açık olacağımızı düşünüyorum. Nisan ayı boyunca Jüpiter-Neptün kavuşumunu çok yoğun bir şekilde hissediyor olacağız ve e, çok güçlü, çok mistik, e, çekim etkisi çok büyük iki gezegenin e, etkileşimi hatta Mayıs ayına kadar devam edecektir. Burada duygularımızı kucaklamayı öğrenmeliyiz, sezgilerimize yer açmayı öğrenmeliyiz somut şeylerden biraz daha soyut enerjilere odaklanmayı ve teslimiyete geçmeyi öğrenmeliyiz. Balık biliyorsunuz doğal son burcudur ve e, burada aslında artık bir sürecin tamamlandığı, e, bir döngünün sonuna gelindiği ile ilişkilendirilebilir. E, özellikle bu alanda hangi alanda Balık burcunda bu kavuşumu yaşıyorsanız buradaki bir tekamül sürecinin sonuna gelindiği, manevi enerjinin yoğunlaştığı, bilinçaltı enerji yükseltme, sezgi yükseltme Rüya ve gerçek arasındaki aslında o görünmez çizgiyi keskinleştirmek adına süreçlerin o kadar da algıladığımız netlikte ve sertlikte olmadığını fark etme işini bizlere gösteriyor olacak arkadaşlar. Evet, duygular ön planda, bilinç altındaki korkuların, kaygıların, isteklerin ortaya çıktığı, yüzeye çıktığı bir süreçten bahsediyoruz. Yeni felsefeler, yeni inançlar, inançlarla alakalı gündemler yine bu dönemde oldukça revaçta olacak arkadaşlar. Ruhumuzu hissetmek, dua etmek, meditasyon yapmak, namaz kılmak, balık temalı ritüeller içinde oldukça uygun zamanlar ve ciddi verim elde edilebilecek zamanlardan bahsediyoruz. Kolektif olarak baktığımızda yaratıcı bir çağ başlıyor aslında. Bu çağ daha çok sezgiler, ilham ve sanatla ilişkilendirilebilir. Sembolizmle ilişkilendirilebilir. Dolayısıyla burada duygularımızı hangi araçla dış dünyaya yansıttığımız oldukça önem arz edecektir. E, sanatla alakalı yeni çığırlar açılabilir. Müzik, film sektörü e, ile ilgili yeni fikirler ortaya sunulabilir. Özellikle 2009'daki Jüpiter-Neptün kavuşumunda çok ciddi eserler ortaya konmuş ve hali hazırda bizim unutamadığımız eserler bu dönemde dikkatleri üzerine çekmiştir. Dolayısıyla bir projemiz varsa 2022 senesinde ortaya koymamız da önemli olacaktır. Burada tabii ki Neptün'ün bazen yanılsamalar, aldanmalar ve aldatmalar getirdiği ve Jüpiter'in de dokunduğu her yeri büyüttüğü ve genişlettiği gerçeğini Düşünecek olursak bir sınırsızlık enerjisinin de hakim olma ihtimali var. Yani sınır tanımazlık durumu da ortaya çıkacaktır. Gerçekten uzun zamandır baskı altına alınan ve mucizevi etkilerle karşılaşılan durumlarda bir sınır tanımazlık haline geçme durumu da söz konusu ol olacak gibi gözüküyor. Burada aslında gerçek ve ilizyon arasındaki iyi yaparak, kendimizi bir ilizyonun içerisine hapsetmemeye de gayret göstermeliyiz. Hayatımıza karşımıza çıkacak şeyler o kadar mucizevi olacaktır ki bu etkileşim bizim gözümüzü kör edebilir gibi de gözüküyor açıkçası. Yani pembe gözlüklerle hayata bakmayıp biraz daha gerçeklerle yüzleşmemiz gerekecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, bu kavuşuma dair söylemek istediklerim bunlar, ee, belki e, yeri gelirse birkaç şey eklemek istersem, sonrasında yine video paylaşırım, çok önemsiyorum çünkü bu kavuşumu yıllık yorumlarda da bunlardan çok fazla bahsetmiştim. Şimdi burçları neler bekliyor bu kavuşumla beraber, bunlara değinmek istiyorum, dinlediğiniz için teşekkürler, abone olmayı unutmayın, ben koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili koç burçları, Jüpiter Neptün kavuşumunu haritanızın 12. evinde yaşayacaksınız. Ortalama 12 sene önce yaşamış olduğunuz bu kavuşumun etkilerini değerlendirmek için 2010 senesine geri dönüp şöyle bir bakabilirsiniz. Tabii ki farklı derecelerde farklı etkileşimlerle beraber gelen bu kavuşum özellikle mistik anlamda sizi oldukça doyuracak güzel gelişmeler yaşatacağı benziyor. Rüyalarınız, sezgileriniz bu dönemde çok etkili ve önemli olacak. E, gördüğünüz rüyaları mutlaka not etmenizi tavsiye ederim. Bilinçaltınızda iyileştirmek istediğiniz, geçmişte kılan travmalarınızla alakalı e, bir takım iyileşmeler yaşayacaksınız. Geçmiş hesaplaşmaları çözmeye başlayacaksınız. Kontrol edemediğiniz şeyleri kabul etmeyi, şükretmeyi, teslimiyete geçmeyi e, daha rahat öğreneceğiniz ve ilahi olarak desteklendiğinizi hissettiren, bir kavuşum etkili olacak e, bu yerleşimle birlikte. Özellikle Kuzey düğümü ve Plüton'un güzel destekleri olacak bu kavuşuma. Maddi anlamda büyük şanslar elde edebileceğiniz kadersel fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir süreç söz konusuyken, iş hayatınız ve kariyerinizle alakalı da büyük bir sıçrama deneyimleyebilirsiniz. Bu şansı, fırsatı kaçırmamanız gerekiyor sevgili koç burçlarım. Umarım e, güzel gelişmeler olur. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba sevgili Boğa burçları Jüpiter Neptün kavuşumu haritanızın 11. evinde etkili olacak. Bu sene itibariyle bu kavuşumla beraber birçok Boğa Burcu'nun hayallerinin gerçekleştiğine şahitlik edeceğiz. En son 12 sene önce bu kavuşumu yaşadık. 2010 senesine şöyle bir geri dönüp baktığınız zaman o dönemde yaşamış olduğunuz değişimler e, biraz ipucu verebilir. Tabii ki farklı değişkenler söz konusu olsa da hali hazırda Kuzey Aydın'ı Burcu'nuzda kendi bireyselliğinizi ön plana çıkardığınız ben ne istiyorum sorusunu kendinize sormaya başladığınız bir süreç söz konusuyken Plüton Sonunda bu kavuşma desteğiyle beraber yeni vizyonlar, yeni bakış açıları, yeni bir yol, yeni bir arayış içerisinde olacağınızı görüyoruz. Büyük paralar kazanabilir, büyük projelerde rol alabilirsiniz sevgili Boğa burçları. Yeni çevrelere dahil olabilir, bu kalabalıklardan ciddi menfaatler elde edebileceğiniz gibi aynı zamanda güçlü kimselerle, bilge kimselerle tanışabileceğinizi görüyoruz. Hayallerinizin, hedeflerinizin peşinden koşmaktan vazgeçmeyin. Kuzey düğümü burada birinci evinizden size ciddi bir fırsat sağlıyor olacak. Hayallerinin peşinden koş, ne istiyorsun onu keşfet mesajını veriyor olacak bu yerleşimle birlikte sevgili Boğa burçları. Umarım güzel haberlerinizi alırız. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları jüpiter Neptün kavuşumu haritanızın 10. evinde tepe noktasında meydana gelecek oldukça özel bir yerleşim oldukça radikal değişimler yaşatacak gibi gözüküyor sizlere bu kavuşumu en son 2010 senesinde yaşadık tam 12 sene önce dolayısıyla şöyle bir 2010 senesine geri dönerek ufak ipuçlarını yakalayabilirsiniz tabii ki hiçbir zaman aynı yerleşim aynı etkileşimler söz konusu olmuyor. Bu yerleşim sizin hayatınızda özellikle radikal bir seçim ve tercih sürecine girdiğinizi göstermekte. Kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı birden fazla fırsat ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle iş ve mesleki anlamda toplumda tanınma ve üretme ön plana çıkma anlamında hayallerinize kavuşma noktasında ciddi olanaklar ile karşılaşacağınızı söyleyebilirim. Burada 12. evinizdeki Kuzey Aydın'ın ciddi destekleri olacak. Sezgilerinizin ve rüyalarınızın Size gerçekten ilham vereceği bir süreçten bahsedebiliriz. Aynı zamanda siz teslimiyet enerjisine geçtikçe hayatın sizin karşınıza farklı fırsatlar sunduğu gerçeğiyle de yüzleşebilirsiniz. Plüto'nun da buradaki desteği özellikle ortaklık girişimlerden, eşten veya ortaktan gelebilecek desteklerden yana da şanslı olacağınızı, kendinizi artık güvende ve emniyette hissedeceğinizi gösteren etkileşimler mevcut olacak sevgili ikizler burçları. Umarım güzel haberlerinizi alırız. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. jüpiter Neptün kavuşumu haritanızın 9. evinde etkili olacak. Ve yükseleninize de güzel bir açı gönderiyor olacak. Gerçekten güzel gelişmeler yaşatacak bir bahar sürecinden bahsedebiliriz sizin adınıza. Buradaki yerleşim 12 senede bir meydana gelen bir yerleşim. En son 2010 senesinde yaşadık bizler bu yerleşimi. Dolayısıyla buna dair ipuçları almak isteyenler şöyle bir 2010 senesine doğru geri bakış atabilirler. 9 ev hedeflerimiz, ideallerimiz, entelektüel kapasitemiz, inançlarımız ve etik ahlaki değerlerimizle ilintilidir. Özellikle ve burada hukuksal gündemlerle ilgilenen adalet ve hak arayışında olan yengeç burçları varsa çok mucizevi fırsatlar ile karşı karşıya kalabilirler. Maneviyatınızın artacağı, yeni yerler keşfetmek isteyeceğiniz, seyahatlerden, eğitimlerden yana şanslı olacağınız, yeni tanıştığınız kişilerin sizde büyük ufuklar açacağı bir süreci aslında gösteriyor bu etkileşim. Kuzey Ay Düğümü'nün ve Plüton'un desteğini alıyor. Burada özellikle eş ve ortakla alakalı güzel gelişmeler yaşanabilir. Özellikle Yengeç Burçlarının ikinci baharı söz konusu olabilir. Aynı zamanda 11. evdeki destek dostlar ve arkadaşlıklardan gelebilecek maddi manevi fırsatların da sizinle beraber olacağını gösteriyor. Umarım güzel haberlerinizi alırız. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Aslan burçları. Jüpiter Neptün kavuşumu, 12 yılda bir meydana gelen Jüpiter Neptün kavuşumunu 8. evinizde ağırlayor olacaksınız. Bu etkileşim özellikle eşten gelen gelirler, derinleşmek, maneviyatın artması, beklenen operasyonlarla alakalı pozitif gelişmeler, zor meselelerin mucizevi bir şekilde çözümlenmesi anlamına gelebilir. Çok güzel destekler göreceğiniz, desteği arkanızda hissedeceğiniz bir süreç olacaktır. En son bu kavuşumu 2010 senesinde yaşadık. 12 sene önce. Dolayısıyla bu döneme dair bir ipucu arıyorsanız şöyle bir 2010 senesini gözden geçirebilirsiniz. Sevgili aslan burçlarım. Bu kavuşuma eşlik eden Kuzey Ay Düğümü ve Plüto'ya baktığımız zaman özellikle aşk hayatınızla alakalı çok mucizevi değişimler yaşayabileceğinizi görüyoruz. E, yatırımlarınızla alakalı almış olduğunuz risklerden büyük paralar kazanabilirsiniz sevgili aslanlar. Bir ilişkide derinleşmek, e, ilişkinin keyifli yanlarını yaşamak adına da e, güzel e, ve devrim niteliğinde etkileşimler söz konusu olacaktır. Boğa burcundaki kuzey ay düğümü ise özellikle kariyer hayatınız ve geleceğinize dair artık somut adımları atma noktasında... Size biraz e, motivasyon sağlayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla artık göz önünde olmaktan çekinmiyorsunuz. Çerinizdeki insanların desteğiyle beraber de aksiyon almaya başlıyorsunuz sevgili aslan burçlarım. Umarım güzel haberlerinizi alırız. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları, Jüpiter-Neptun kavuşumunu ayırtanızın 7. evinde yaşıyor olacaksınız. 12 yılda bir gelen bir kavuşumdan bahsediyoruz. Bu kavuşumu en son 2010 senesinde yaşamıştık. Dolayısıyla ipucu isteyenler tekrar dönüp 2010 senesine bir göz atabilirler. Burada özellikle sizin bu şanslı etki, ikili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikler alanında yaşayacağınızı görüyoruz. Yeni ilişkiler söz konusu olabilir birçok Başak burcu için özellikle oldukça ruhsal, mistik ilişkiler partnerler hayatınıza çekilebilir. Ortaklığa veya evliliğe dair bir takım hayalleriniz, motivasyonlarınız varsa bunlara yaklaştığınızı hissettirecek etkileşimler olabileceği gibi mevcut ilişkilerinde şifalanacağı, iyileşeceği, güzelleşeceği bir süreçten bahsediyoruz. Kuzey düğümünün ve Plüton'un ise bu kavuşuma çok güzel destekleyici görünümleri olacak. Özellikle bu noktada e, Oğlak Burcu'ndaki etkileşim, aşk hayatınızla alakalı çok e, güzel aşkların, güçlü aşkların hayatınıza girebileceği veya birçok Başak Burcu'nun aşk evleri yapabileceğini gösterirken e, Boğa Burcu'ndaki Kuzey düğümü ise yeni fikirler, yeni bakış açıları ve vizyonlara açık olacağınız bir süreci işaret etmekte. E, ikili ilişkiler yoluyla, yeni tanıştığınız insanlar yoluyla hayatını Güzel şanslar ve fırsatlar girmeye başlıyor sevgili Başak burçları. Umarım güzel haberlerinizi alırız yorumlarınızı bekliyorum görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar Jüpiter Neptün kavuşumunu siz haritanızın 6. evinde yaşayacaksınız. Bu da özellikle iş hayatınız, yeni rutinleriniz, hayatınıza yeni bir düzen getirmek, organize olmak adına ciddi şanslar sağlayacaktır. Buradaki etkileşimi tam 12 sene önce yaşadık. 2010 senesine şöyle bir geri dönüp bakarsanız benzer etkileşimleri açık olacağımızı söyleyebilirim. Burada özellikle iş girişimleriyle alakalı gündemleri olan terazi burçları varsa yeni iş girişimleri, hayatı organize etmek, düzenlemek adına etkileşimler söz konusu olacaktır. Bunun yanı sıra diyete başlamak, spora başlamak, Sağlıkla alakalı yeni kararlar almak adına da güzel fırsatlar elde edilebilir. Günlük işlerinizde size yardımcı olacak kişiler de karşınıza çıkabilir sevgili terazi burçlarım. Burada özellikle Kuzey Ay düğümünün 8. evinizden desteği insanların sizin yanınızda olacağını, destek olacağını gösteriyor. Ee, belki yeni bir iş için maddi destek veya manevi destek arayışınız varsa bunlarla alakalı da e, insanların ne kadar sizin yanınızda olduğunu fark ettirecek etkileşimler yaşayabilirsiniz. Plüto oğlak burcundan destek gönderiyor. Dolayısıyla aile içerisinde güçlü değişimlerin olabileceği, belki birçoğunuzun taşınma yer değişikliği gibi e, dönüşümlerle ilgileneceği süreçlerinde başlangıcını işaret etmekte. Umarım güzel haberlerinizi alırız. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. jüpiter Neptün kavuşumunu eritanızın 5. evinde yaşayacaksınız. Bu da özellikle hayatın artık keyifli taraflarının tadını çıkarmaya başladığınız, belki de birçok akrep burcu için yeni bir çocuk, yeni bir aşk, yeni bir heyecan gündeminin aktif olacağı bir süreci işaret etmekte. Bu etkileşimi en son 2010 senesinde tam 12 sene önce yaşadık. Dolayısıyla şöyle bir geriye dönüp 12 sene öncesine baktığımız zaman benzer enerjilerin hayatımızda aktif olacağını düşünebiliriz. Yalnız olan akrep burçları için yeni aşklar, yeni projeler, yeni haberler, hayatın daha çok eğlenceli taraflarını artık yaşamak adına etkileşimler olacaktır. Özellikle riskli yatırımlardan şans elde edebilen akrep burçları çıkacaktır bu süreç itibariyle. Gerçekten şansınızı zorlayabileceğiniz süreçleri deneyebilirsiniz. 12 yılda bir gelecek olan bir şanstan bahsediyoruz. Tabii ki doğum haritalarınızı da destekliyorsa. Bunun yanı sıra Plüton'un 3. evden desteği ve Kuzey Aydın'ın 7. evden desteği özellikle Yeni bir ilişkinin başlangıcı bir ortaklıkla alakalı mucizevi bir etkileşim veya evlilikle alakalı partnerle alakalı güzel değişimlerin de hayatınızda olabileceğini göstermekte. Umarım güzel haberlerinizi alırız. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. jüpiter Neptün kavuşumu haritanızın 4. evinde etkili olacak. Haritanın dip noktasında özellikle artık içsel huzur ve konforunuzu sağlayacak bir etkileşimden bahsediyoruz. Birçok yay burcu için taşınma, yer değiştirme gibi gündemler söz konusu olabilir. Ailevi konularla alakalı destekleyici etkileşimlerden bahsedebiliriz. Bu kavuşuma eşlik eden Plüto ve Kuzey Ay düğümüne baktığımız zaman özellikle bir rutin değişikliğine gitmek isteyen yay burçları için düzen değişimlerine dair hayalleriniz varsa Bunlar açısından destekleneceğinizi gösteriyor. Tabii 2010 senesine şöyle bir geriye dönüp bakmak lazım. O dönemde hayatınızda hangi değişimler yaşandı? Benzer etkileşimler yaşanacaktır. 12 senede bir meydana gelen bir değişimden bahsediyoruz. Plüto'ya baktığımız zaman ikinci evinizden maddi durumunuz ve kendi değer algınızla alakalı değişimleri de desteklemekte. Dolayısıyla bir iş değişimi, iş dolayısıyla yer değişimi gibi gündemler... E, bu dönemde e, karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor sevgili yaylar. Umarım güzel haberleriniz alırız. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. jüpiter Neptün kavuşumu haritanızın 3. evinde etkili olacak. Çok güzel haberler, teklifler, kararlar ve fırsatlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Birçoğunuz için araç adamı satımı gibi veya eğitimle alakalı hayallerinizin gerçekleşeceği kardeşlerinizin veya yakın çevrenizin hayatında yaşanacak pozitif gelişmelere de işaret ediyor olabilir. Bu kavuşum 12 senede bir meydana gelen bir kavuşum dolayısıyla e, ipuçlarını almak için tekrar 2010 senesine geri dönüp bakmak gerekiyor. Bu senede e, ne gibi etkileşimler yaşandı hayatınızda? E, belki size biraz ipuçları Getirebilir. Burada e, Kuzey ay düğümünün ve plütonun desteğini de Görüyor olacağız. Özellikle plüto burcunuzdan kendi gücünüzle beraber alacağınız kararlarla, hedeflerinize ilerleyişinizle aslında kendi şansınızı bir nevi kendinizin yarattığını gösteriyor. Kuzey Ay Düğümü Boğa Burcu'nda özellikle bu noktada aşk hayatınız, yaratıcı girişimleriniz, fikirleriniz ve projelerinizle alakalı mucizevi etkileşimler yaşayacağınızı da göstermekte. Birçok oğlak burcu için belki de yeni bir aşk gündemi söz konusu olabilir. 12 yıllık bir döngüyü kapattığınız artık güzel haberlere de Alışık olmak isteyeceğiniz bir süreci başlatacak. Umarım güzel haberlerinizi alırız. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Jüpiter Neptün kavuşum harita anasının ikinci evinde etkili olacak. Burada büyük paralar kazanabileceğiniz, kendi değerinizi artık fark edebileceğiniz, kazançlarınız ve harcamalarınızla alakalı mucizevi etkileşimlerin söz konusu olacağı bir dönem ortaya çıkmakta. Özellikle 12 senede bir meydana gelen bir yerleşim olduğu için geriye dönüp 2010 senesine bir göz atmak gerekiyor. O senelerde neler yaşamıştık, hangi değişimler olmuştu hayatımızda? Bu döngünün artık kapanacağı ve yeni bir döngünün başlayacağı bir gündemden bahsediyoruz. Burada Plüton'un ve Kuzey Ay Düğümü'nün de güzel destekleri olacak. Plüto özellikle 12. evinizden kendinize vermiş olduğunuz değer, bilinçaltı yargılarınız, kalıp yargılarınızla alakalı büyük bir yüzleşme yaşatacaktır. Aynı zamanda Kuzey Düğümü 4. evden, köklerinizden gelen bir değişim ve inşa sürecinde olduğunuzu gösteriyor sevgili Kova burçları. Özgüven, özdeğer ve kazançlar yatırımlar üzerine büyük fırsatlar karşınıza çıkacak gibi gözükmekte. Umarım güzel haberlerinizi alırız. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın merhaba sevgili balık burçları jüpiter neptun kavuşum haritanısının birinci evinde meydana geliyor sizin için gerçekten çok şanslı bir süreç nisan ayında aktif olacak 12 senede bir meydana gelen bir kavuşumdan bahsediyoruz ve en son bu kavuşumu 2010 senesinde yaşamıştık dolayısıyla bu döneme dair burçları arayışında olanlar 2010'a geri dönüp bakabilirler bu esnada özellikle kendinizle alakalı büyük farkındalıklara ulaşabilirsiniz hayat anlayışınız imanınız Kendinize dair algınızın değişeceği, birçok hayalinizi gerçekleştirmek adına fırsatların kapınıza dizileceği, ne dilerseniz, ne isterseniz hemen hemen hayatınıza çekeceğiniz mucizevi etkileşimler söz konusu. Burada Plüton'un ve Kuzey Erdüğüm'ün de desteklerini hissedeceğiz. Kuzey düğümü özellikle bu noktada 3. evinizden destekleriyle beraber yakın çevrenizin mucizevi bir şekilde Size güzel haberler getireceğini, kadarsel haberler getireceğini gösterirken Plüto 11. evinizde hayallerinizi gerçekleştirmek adına büyük paralar kazanmak ve e, uzun zamandır kurmuş olduğunuz hayaller üzerine çalışmalar yapmak adına çevrenizin de sizin yanınızda olduğunu gösteren ve hayallerinize bir adım daha yaklaştığınızı hissettirecek etkileşimleri hayatınıza sunuyor olacak. Umarım keyifli bir süreç olur sizin için ve güzel haberlerinizi alırız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu muhteşem kavuşumun etkilerini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım sizlere. Umarım her birinizin hayatında güzellikler, mucizeler, sihirli dokunuşlar meydana gelir. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram, obikusastöloji hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresini kullanabilirsiniz sevgiler.